Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Merhaba. Bugün 16 Ağustos 2022. Şu an itibariyle portföyümün değeri 9.360 lira olarak görünmektedir. Tabi burada geçen hafta halk arzına katıldığım Hidropar Hareket Teknolojilerinin lotları yok. Yani bir 210 liralık dağıtım oldu onu da eklediğimizde. 9500'ü geçen bir tutar oluyor. Neyse bu haliyle hesaplayalım. Şu anda toplam varlıklar 9.360 lira görünmekte borsa hesabında. Yoğun bir haftaydı bayağı bir alım satım işlemi yaptım. Bu hesapta biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. hisse hareketleri diyorum. Bu ay birinden itibaren baksak yeterli. Bursa'nın yatırımı peyderpey elimden çıkardım. Yani bana yeten bir kar elde ettim bu hissesin adında. O yüzden çıktım. Yani aldığım hisse, en iyi hisse ya da sattığım hisse, en kötü hisse durumunda bir olay söz konusu değil. Zaten bu kanaldaki hiçbir şey paylaşım yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımları değil. Sadece bu işi yapanlar nasıl yapıyorlar? Bunun hakkında insanlar biraz fikir edinsin istiyorum. Şimdi... İlk defa zararına işlem kapattık arkadaşlar 6 ayın sonunda. Hem de öyle böyle değil yani. Kozal altını aldım. Ertesi gün %10 aşağıda tabanla açtı. Hemen sattım arkadaşlar. Bu şekilde. Kozal altını alırken neye dikkat ettim? Bir simetrik üçgen vardı kırıldı. Kırılım hacimsizdi ama dedim kozal altın bu gider yani. Bir de duygusal bakıyorum biliyorsunuz alıp sattığım istesim etlerine kozandır işte da gider sankudur papildir netholding'dir doğaştır. O kısma da geleceğim. Netholding'de doğaşı trade ettim. Şimdi arkadaşlar Obizen halk arzına katılmıştık. Bundan gelen lotları zincir emirle satış emri verdim. Zincir emir gerçekleşti. O yüzden burada bir, bir loop mevzusu var. Zincir emir gerçekleşti ama o gün de tavan kapattı. Ertesi gün tavanı bozdu. Sanko'yu 11.29'dan sattım. 100 lot kalmış elimde. Tabi bir desteklerin seviyesine geldiğini gördüğüm için sattım. Yalnız geri çekilmesini beklediğim kadar geri çekilmedi arkadaşlar. Burada bir tongoya düştüm. Yani o 10.85 lira falan bir geri çekilir mi diyerek bir umut ettim. Ona göre sattım da ne yazık ki o kadar geri çekilmedi. Ve akabinde de zaten biliyorsunuz %6-7 bir primlendi. Dagi aldım. Buna geleceğiz arkadaşlar. Doğaç aldım dün aldım bugün sattım. Netolingi dün aldım dün sattım arkadaşlar. Şimdi takibinde zaten bunlar trade ediyorum. Bir fırsat gördüm. 12 20 alttan aldım. Birkaç gün içerisinde %2 3 bir kar bırakır şeklinde düşündüm Netolingi. bir saat içerisinde bir %3 prim yaptı. Hemen sattım arkadaşlar. Yani aya gidecek, uzaya gidecek falan gibi şeyler düşünemiyorum işte senetler için. Hep kar cebeye yakışır mantığıyla hareket ediyorum ben. Doğaş'ına da... 87-80'den 88-10'da maliyetlendi. 30 lot. Fiyat hareketi anlık gerçekleşti arkadaşlar. 87-80'den alırken bir anda 88.100'e çıktı fiyat. Kalan da buradan maliyetlendi. 90-95'e emir verdim. %3 civarında bir kara denk geliyor. Bu da gerçekleşti. Alıp sattık. Netolink'tir. Doğaç'tır. Bunları alıp sattım. Barma tavan bozdu arkadaşlar. Zincirin bir çalışmadı. Kardan zarar ettik bunda. Yani güzel bir kar yazıyordu. Zincirleme çalışmayınca da bozmak istediğim yerden bozamadım. Bayağı yoğun da arkadaşlar öyle diyelim. Kozal'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum burada. Kozal hissesinden güzel paralar kazandım. Ekmeğimi yedim. O yüzden de burada taban açtı işte zarar ettik bu kısmı fazla da önemsemiyorum ki tekrar fırsatlar verecektir. Zaten bir boşaltmaları gerekiyordu fiyatı. Bahane gerekiyordu. Bu da bahanesi oldu. Tabi yatırımcı tepki gösteriyor. Tepki göstermek de haklı. Sonuçta kapa yaptıkları bildirimde 3-4 okulluk bir bağış miktarı aşağı yukarı normalde 12-24 derslik arasındaki 10 tane okula tekabül ediyor. Bilgilendirmiş olalım hani inşaat mühendisi olduğumuz için de maliyetleri falan da ihale bedellerini bildiğimde de. Kozal'da da durum böyle. Hisse senedine küsmek diye bir şey yok bende. Neyse ki yüklü girmedik yani o da şansımızdı arkadaşlar. Bin lira vardı bin liralık kaldıydım o an için. Pazartesi günü daha fazla işte satışlarla birlikte daha fazla almayı da düşünüyordum. Ama Kozal tabanaşınca açınca bu da benim açımdan güzel bir stop oldu. Biliyorsunuz stop olacaksa ertesi gün olması hep tercihim. Çünkü aradaki zarar zamanla çıkartılır. Ama düşünün 3 ay 5 ay bir hissi kalıyorsunuz daha sonra stop oluyor. Bu cidden çok can sıkıcı bir durum. Çünkü zaman boşa gidiyor. Bunu da burada paylaşmış olalım. Hisse hareketlerim bu şekilde. Borusan yatırımları sattım. Parma'nın halk arzına katıldım. Parma'dan çıktım. Kozal aldık. Stop oldu. Kozal sattım. Obase'nin halk arzına katıldık. Obase'yi zincir sat sattım. Şu an elimde Dagi ve Papilyon var. Sankoy da sattım arkadaşlar. Kalan notları. 200 lottan 100 lot kalmıştı. Onu da sattık. Doğaç aldım. %3 ile onu sattım. Netholding aldım. %3 ile onu sattım. İşte bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Küçük kârlar büyük servetlerin anahtarı. Bana göre böyle. Tekrar tekrar belirteyim arkadaşlar. Bu kanalda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendirecek şeyler değil. Geleceği göremiyoruz. Geleceği göremediğimiz için zaten işte bir kozal görmüş olsak yani kozalı alır mıyız? %10 taban açacak hissi alır mı? Aldık işte. Yani geleceği göremiyoruz arkadaşlar. Olası fiyat hareketlerini üzerinde bir tahminde bulunuyorum. Tutarsa mutlu olup para kazanıyorum. Tutmazsa da üzüntüye yer yok ama para kaybetmiş oluyoruz. Nakit işlem listesine de bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar son bir yıl diyeyim. Ekranda gördüğünüz gibi son bir yıldır ilk sermaye dışında sermaye eklemesi, çıkarılması söz konusu değil. Nakit işleme bakalım. Son bir yıla bakıyorum. Imaç makineden iadeler görülüyor. Hidropari iadesi burada görünüyor. Giriş ve çıkışlar. Bu arada papil yazınca bu kısım videoya başladım. 9.360'tı şu anda 391 yazıyor. Neyse zaten 9.500 civarında bakiye olması gerekiyor da. 9.390 diyelim. Bölü 5.300. Arkadaşlar %75'in üzerinde bir kar söz konusu. Hidroparda eklense eklense %80'in üzerinde bir kar söz konusu da %77 karımız var. Başladığım günden beri Şubat'tan itibaren 6 ay içerisinde %80 kar elde ettim. Umarım hedefime ulaşabilirim. İnsanlar için güzel bir örnek teşkil etmesini istiyorum bu video serisinin amacım bu. Yani burada hisseyi alıp da %50'ler, %100'ler beklediğimiz de oluyor. İşte %2, %3 sattıklarımız oluyor. Excel tablosuna erindim. Daha işleme yapmadım. Yani portföy durumlarını Excel tablosuna geçirmedim. O yüzden Excel'i açmaya gerek duymuyorum şu anda. Bu haftaki işlemler de bir bitsin. Cuma günü kapanıştan sonra hafta sonu biraz vaktim olur. Yavaş yavaş ilerliyorum. Fırsat gördükçe de trade etmeye çalışıyorum. Biraz şimdi dedim bu hesaba. Çünkü Ağustos ayındayız arkadaşlar. Yani bundan da bahsedeyim. Ağustos ve yarının belli bir dönemleri full satışla geçiyor. Özellikle Ağustos'un ortasını geçtik. O yüzden de hisse senetlerini pek söylendinin aksine tecrübelerim bana gösterdi ki hani fazla bir hisse senetinde bu sürede kalmamak benim açımdan en iyisi. Tabii bu benim açımdan diyorum arkadaşlar. Ağustos sonu Eylül başı Bakalım zaman gösterecek. Umarım güzel meblalara ulaşır bu portföy insanlar için güzel bir örnek teşkil eder. Başka da bir amacımız yok zaten burada. Yani YouTuber falan değiliz arkadaşlar. Böyle zaten YouTube'dan yani ne kazandıracak bir milyon izlense yılda 3-4 bin lira para kazandıracak. Yani bir trader için falan paralar çok komik paralar YouTube'dan gelecek paralar ya da bir borsa sever için de komik rakamları onu da belirterim. Bu da böyle. 9.391 lira portföy değeri var şu anda. Karı zararı zaman gösterecek. Şu anda olmam gereken kendi plan çerçevelerimle 8.800 civarındaydı arkadaşlar. Yani yine kendi oluşturduğum bir takvim var biliyorsunuz diğer videolarda. Takvimin 26. haftasındayız ama şu an itibariyle 30-32. hafta aralığında bir portföy değerim var. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Bol kazançlar diliyorum. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.